Artı Arabik'ten sunduğumuz korona virüs ile ilgili haber başlıklarının bu günkü bölümünde Türkiye'den başlıyoruz. Seccalet Türkiye Türkiye kaydetti. El-yevm el-arbi'a çarşamba günü. A'la e hasile insek 10. li-mü'essir el-isabati tespit edilen yani gösterge, en yüksek gösterge, en yüksek rakam, en yüksek isabet, el isabet el cedîdeti yeni vakalarla bir virüs krone korona virüsü ile ilgili el-musebbibli adve COVID-19. COVID-19 bulaşıcı hastalığı olan korona virüsü ile ilgili çarşamba günü en yüksek rakamı tespit etti. Türkiye mündü bidayet el-am 2021, 2021 yılının başlangıcından bu yana bu çarşamba en yüksek sayıyı yakaladı. Ma'rasle irtifai melmus sen. Kesediler bir yükselme ile ''Li adet vefayatil günlük günlük vefat sayılarında da hissedilir bir artış ile ve ezharat beyanat ve ezharat beyanat vezâretu sâhhatil türkiyeti yevmessebt cumartesi günü Sağlık Bakanlığı beyanat demeçleriyle ortaya koydu ki tescil ne koydu tescil 3200 1021 300 pardon 3200 121 isabatin 30021 vaka bir virüs corona el-cedid hilal 24 saat zarfında Eurt 2021 yeni virüs vakası. Koronavirüs vakası tespit ediliyor. İme ya'du a'la adadiyen lilisabat hada al Bu yıl için en yüksek vaka olarak kaydedilen yani 2021 yılının başından beri hani Ocak 1'den itibaren ki bugüne kadar kabul edilen en yüksek rakam 30.021 kişi sevgili arkadaşlar. Ve belaga ve ulaştı el adedül herakubiyyü lil isabet selâfeti toplam vaka bu yani korona ortaya çıkmasından bugüne kadar Türkiye'deki toplam vaka mi'etü ,000, ,000, yorumlu, vefayat. ve 970.000 ve 115 179.000 115 kişiye vakası ve belagı aحدث عددي يوم الوفيات ve günlük vefa sayısı da bu 30.021 kişilik tespit edilen koronavirüs ulaşçı sayısı günlük bulaşı sayısında vefat eden vatandaşların sayısı da Türkiye'de 151'e ulaştı. Liya <gülüyor> aded el adadut terakimi Toplam vefat sayısı yani bu 151 kişiyle Vefat edenler sayısı 309.023'e ulaşmış oldu. Ve kâne Türkiye, Türkiye idi, kat hâffefet, hafifletmişti, icraat el had, e, sınırlama programlarını, sınırlama e, tedbirlerini hafifletmişti. Minel câyhati hezeşer, bu ay içinde, yani Mart ayının başında ne yapmıştı? Ee, kısıtlamaları hafletmişti. Herhalde yeni kısıtlamalar görünüyor arkadaşlar. Böyle giderse Allah esirgesin. Aman tedbirlere dikkat, aman tedbirlere dikkat. Bir diğer haber başlığımız Fransa'dan. Fransa tüseccülü irtifaan. Fransa yine bir yükselme, bir irtifa kaydediyor. Cediden, yeni irtifa, yani sayılarda irtifa yukarı doğru. irtifa kaybetme ve irtifa kazanma. Li adedi musabi korona <gülüyor> fil inayetil mürekkezeti. Yoğun bakım ünitelerinde, yoğun bakım merkezlerde e, koronaya yakalanan sayısında bir artış tespit ettiği, yani artış kaydetti. Fransa'da yoğun bakım merkezlerinde ne var? Korona ile ilgili bir yükselme söz konusu. Ezharat beyanatussıhhatü fransiyed. E, Fransız sağlık bakanlarının beyanında ortaya çıktı ki irtifaa adedil musabîn bi korona korona vakalar ve korona yakalanların sayısındaki artışı i vahdatil inayetil merkezati Yoğun bakım ünitelerindeki sayılardaki artış ile e Ale müsteve lehu am. Bu yılda en yüksek, yani bu yılın rekor seviyesini yakaladığını, işte Mart itibariyle, Türkiye'de olduğu gibi. Vesata dağvâtı tutalibul hükûmetü, tutalibul hükûmetü bi fardin azdin âm sârim. Limen mevcetün min minel câihâti. Ee, tabi vasat davet e, bu çağrıların ortasında bazı çağrılar yapılıyor tutalibül hükümeti hükümetten istiyor nedir bir farz engelleme koyması için yasaklama koyması için nasıl az, az bir yıl gen, genel bir e, nedir karantina az an. genel bir karantina sarim kesin kesin bir genel karantina limen mevcutın sayısının üçüncü dalgayı önlemek için minelcayhati bu bulaşının üçüncü dalgasını önlemek için hükümet ne yapıyor kesin bir karantina yani kesin bir yasaklama öneriyor ikinci haber başlığımız el ürdün ürdünden temani 90 vefat, 98 vefat ve 4999 yeni korona. 4399 yeni korona vakası. Ceccel Ürdün, Ördün tespit etti. neyi tespit etti? Elham cumartesi günü. 98 vefat. 98 vefat. 49990 yeni ıscabatın ciddi bir virüs korona. Geçen 24 saat zarfında yeni virüs vakalarında vakasında yani nedir 4.399 vaka ve 98 nedir vefat ürdünde meydana gelmiş hangi 24 saat içinde yani cuma bu haber tabe cumartesi ait bir haber. El Wilaya Tül Birleşik Devletler ya yani Birleş Amerika Birleşik Devletlerden bahsediyor. Asıltı Vefayat Tı Korona, Süsajlı e, 5.540.573 halte. Yani Birleşmiş Milletler'deki vefat sayıları 545.273 bulmuş. EĞLENETİL MERAKÜZÜL EMERİKİYETÜ Amerika merkezleri, sağlık merkezleri Lİ MÜKAFEHATİL ve VEL VİKAYE Hastalık ve korunma minhe <gülüyor> enne icmeli dahaya bir virus korona, korona, virüsü kurbanlarının toplamıyla ilgili, e, ilgilenen bu koruma ve yani hastalıklardan, hastalıklarla mücadele ve koruma merkezler, Amerika'daki merkezler, e, Birleşik Amerika Fil vilayatil müttehideti, Birleşmiş Milletler'deki, daha doğrusu Birleşmiş Milletler'de de Birleşik Amerika devletlerindeki sayının 540,000 ve 770 haletin hatta yavun Cuma. günü ne kadar 545,273 kişi bulduğunu beyan etti. Bir diğer haber, Ürdün'den. El-İntiha'u min tat'im-i mislinin. Yaşlıların aşılanması bitirilmiş, sona erdirilmiş. Zıddakorona, korona, anti korona yani koronaya karşı yaşlıların koruma fi devri riayeti, koruma için, yaşlıları korumak için korona e, e, aşısı da sona gelmiş, yani bitirilmiş, sonlandırılmış. Atiba'u bila hududin e, sınır tanımayan doktorların bir beyanı var. Atiba'u bila hududin sınır tanımayan, sınırsız sınırı olmayan doktorlar demektir. Tuhadziru, e, uyarıyor min irtifai hasileti isabet korona el harcati fil Yemen. Yemen'deki korona e, vakalarının e, yükselişinden ne yapıyor? Sınır tanımayan doktorlar örgütü uyarıyor. Hazret munazimatu etibba bilahuduin sınır tanımayan doktorlar örgütü uyardı. Minel irtifa'il had yüksek yükseliş yani üst yükselişten fi hasilati isabatil katirati tehlikeli vaka sayısında e, bir korona koronadaki tehlikeli vaka e, durumunda ne yaptı? E, tehlikeli yükseliş durumundan uyardı. El müseccel fil Yemen fil Avinatil ahireti son zamanlarda Yemen'de tescil edilen korona vaka e, vakala tehlikeli vakalardaki sonuçlardan ne yaptı? Sınır e, tanımayan Habipler örgütü uyardı. Yani durum ciddiyet kesbediyor, ciddiyeti ağırlaşıyor. el, -el irtifaul had keskin yükseliş. Yani had, keskin yükseliş. Böyle, şöyle gitmiyor da böyle hızlı bir şekilde. Evet, ee, Hollanda'dan bir e, haber. Hollanda tescilu 8798 isabeti yeni bir korona. Korona ile ilgili 8798 yeni vaka tescil etmiş Hollanda. Pakistan'dan bir haber. Vezir Pakistan'ı eee Diyor ki, birinci korona dalgasından daha kötü bir durumla karşı karşıyayız şu anda. Birinci, korona dalgasından daha kötü bir durumla yüz yüzeyiz diyor. Evet, ee, pekinden bir haber, el imaratu ve sınu birleşik Arap Emirlikleri ve Çin taavanan taavanan yardımlaşıyorlar fi intaj üretimi konusunda liqahat korona korona aşıları üretme konusunda yardımlaşıyorlar bi si'rin muyesser e, düşük ücretli yani fiyatı az olan bir korona aşıları üretimi konusunda birleşik Arap Emirlikleri ve Çin yardımlaşıyorlar. Evet, bugünkü korona başlıkları okumamızı burada sonlandırırken hepiniz sağlık, selamet ve dingillik içinde almanızı olmanızı temenni eder. Yeni videolarda buluşma umuduyla hepinizi Allah'a emaret ediyorum sevgili izleyenlerim, kardeşlerim.